Evet derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. Ee, bu kısa bir video olacak. Ee, bunun sebebi şu anda yavaş yavaş dolmaya başlayan Content Browser'ımızın e, ufak bir hiyerarşi sistemi oluşturalım. E, burayla ilgili de bir iki özellik size göstereyim. Ee, bir önceki dersimde kullandığım e, şu modelin dosyalarını bir önceki dersin ve bu dersin altına link olarak yerleştireceğim. Bu modeli oradan indirebilirsiniz. Böylelikle buradaki dosyaların e, yapısına ve nasıl kullanıldığını direkt olarak projenizin içerisinde görebilirsiniz. E, üç çeşit dosya ve toplamda altı dosyayla gelecek. E, üç çeşit dosyanın ilk çeşidi standart statik meşhimiz. E, FBX e, formatı olarak genelde oyunlarda hani özellikle Unreal ve Unity'de kullanılması tercih edilen e, model formatı FBX'tir. FBX kendi içerisinde kullanılıyor. E, Model bilgisi, UV bilgisi, sert ve yumuşak e, kenar yüzey bilgisi, aynı zamanda iskelet, rig yani iskeletin modelin hangi bölgesinin ne kadar etkilediğiyle alakalı ağırlık bilgileri ve animasyon bilgilerini taşıyabiliyor. Zaten en çok kullanılan özellikler bunlar olduğu için sadece FBX dosyaları aslında birçok açıdan işimizi görüyor. E, modele kullandığımız materyal dosyası ve doku dosyaları. Materyal dosyasını açtığınızda, projenizi eklediğinizde şu ekranı göreceksiniz. Ve burada hangi özellikleri nasıl bağladığımı direkt olarak hani inceleyebilirsiniz. Benzer şekilde kendi modellerinizin dokularını nasıl materyal oluşturup kullanacağınızı buradan en basit haliyle görebilirsiniz. Örnek veriyorum burada ufak bir farklılık vardır. Mesela RGB kanallara normalde bağlan bağlanılıyor diğer dokular. Lakin bunu da RGB kanallarına ayrı ayrı bağladım. üç farklı noktaya. Bunun sebebi bu model kendi içerisinde e, aslında model demişim şey doku. E, normal şartlarda şöyle bir olay vardır. Onu kısaca göstereyim. E, Photoshop üzerinde herhangi bir proje açtığınızda örnek veriyorum. 512-512 e, bir e, resim açayım. E, herhangi bir çizim, fotoğraf ya da bir işte resim olduğunda elinizin altında. Hemen şurada channel bölümünden bakabilirsiniz. Ee, bildiğiniz üzere aslında 3 temel renkten oluşuyor bütün fotoğraflar. Ee, red, green ve blue yani RGB olarak baş harflerinin kısaltılmış hali. Örnek veriyorum eğer ben buradaki 3 ana renk kanalının e, bir tanesini sadece gösterdiğimde şöyle göstereyim. Misal blue. Blue'ya hemen bir bakalım. Blue şu çizgiler, mavi olanlar Şimdi ben diğer ikisini kapattığımda sadece blue kanalını açık bıraktığımda e, o rengin büyük ihtimal beyaz olduğunu göreceğiz. Evet. E, diğerleri e, farklı tonlarda. Arkadaki siyah, üstteki biraz gri gibi. En üstteki daha beyaza yakın bir renk. Çünkü blue yani mavi rengini mavi renk buradaki daha fazla taşıyor. E, aynı şekil bunu diğerlerine de uygulayabiliriz. Misal. Ee, mavinin içerisinde biraz da yeşil varmış. Koyu gri olmasından bunu e, anlayabiliyoruz. Aynı şekilde de kırmızıya baktığımızda. Mesela kırmızı direkt beyaz göründü zaten. Yani bütün renkler aslında üç rengin birleşimiyle oluşuyor. Ee, şurada yaptığımız işlemde aynısı. Yani üç kanalı farklı farklı bir resim üzerinden kullanıyor. Ee, ve hani böylelikle tek dosyada üç farklı e, materyal bilgisini taşımış oluyor şeyimiz e, resim dosyamız. Bu bu şekilde kullanılıyor. Bunların sıralaması yani misal red kanalı ambiyansa olup olmadığını nereden anlıyoruz muhabbeti ise e, Substance Painter kullandığım için çıktı da otomatik verdiği isimde. Şurada görüyorsunuz üzerine geldi açılan ufak pencerede Occlusion, roughness ve Metallic diyor. Ben bunları yukarıdan aşağı RGB sırayla Occlusion'a Red'i, e, Rognos'ı Griye, metaliyi de maviye bağladım. Bu şekilde kullandım. Bunlar farklı programlarda farklılık gösterebiliyor. Onun dışında Hiyerarşi demiştik. Hiyerarşi muhabbetimizi nasıl yapacağımızı ufak bir bakalım. Genelde eski videolarımda da zaten görmüşsünüzdür. Kendime ben ana karakterimin kontrolcü dosyasının ve ana oyunun temelinde kullanacağım. Daha çok çalıştığım dosyaları sistem isminde bir klasör oluşturup oraya atmayı tercih ediyorum. Böylelikle hani bu benim kafamda oluşturduğum kendi e, hiyerarşi sistemim ve böylelikle hani, arıldığımda nerede olduğumu hani rahatlıkla anlayıp nereye gitmem gerektiğini rahatlıklarını hani, kafamda da kurgulayabiliyorum. E, dosyaları seçtim, sistem isminde bir klasör oluşturdum. Buna da daha ayırt edilebilir olması için bir renk vereyim. Sistemi siyah renk yapıyorum. Daha ağır bir klasör olduğu için diğerlerine nazar. 3 e, dosyamı oraya taşımayı e, istiyorum şu anda üçünü seçip sürükleyip bıraktığımda move here, copy here ve advanced copy here gibi seçenekler var. Ben bunları taşıyacağım için move here diyeceğim. Yani e, buraya taşı seçeneğini seçiyorum. E, bunlar içerisine taşındı. Ayrıca şu anda burada kullanılan dosyaları bakalım. Harita dosyam var, UI dosyam var ve widget dosyalarım var. Hemen bir tane new folder deyip e, widget isminde bir klasör oluşturuyorum. E, widget dosyalarım yani arayüzü ayarladığım, programladığım işte kısımları onun içerisine taşıyorum. Bir tane harita klasörü oluşturayım, map diyelim buna da. Haritamı buraya taşıyorum. Harita dosyalarının genelde yanında ayar ve bir takım kayıtların olduğu bu data klas şeyi de olur, dosyası da olur. Bunlar birlikte ikmesi daha iyi. E, aynı zamanda şu ana kadar oluşturduğum dosyalar için sadece klasör oluşturdum. Bir de ...UI dosyası oluşturalım. Ee, ekranda kullandığım... ...Lady'nin şu ekranda görünen 3 nokta... E, ...Crosseyer'im... ...Crosseyer dosyam. Onu da... yayın içerisine taşıdıktan sonra... ...UI'nin içerisine bir de... ...Crosseyer isimli bir... ...Crosseyer's... ...bir klasör oluşturalım. Bunu da içerisine atalım. Farklı karosheyerler olabileceğini düşündüğüm için... Iç, e, Yoyen içerisinde bir kloseri dosyası oluşturdum. Aynı zamanda e, dosyaları aset olarak size atacağımı söylemiştim. Bu kloseri dosyasını da size atayım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. E, <gülüyor> dışarı aktarma işlemi herhangi bir projede daha sonra kullanmak istediğiniz e, bir içeriği, e, asidi dışarı aktarmak için kopyala yapıştır gibi yani buradaki seçenekler işe yaramaz normal şartlarda. Bunları kaynak dosyasında açtığınızda da e, Showing Explorer dediğinizde şurada görünen kısımlar çalışabilir. Ama en güzeli yani bunu bu şekilde de diğer kendi projenize atabilirsiniz. Ama en güzeli bunu sağ klik yaptıktan sonra e, Asset Actions'tan Migrate deyip e, UI, Crosshair, Normal, Crosshair OK ve YouTube Asset klasörünün içerisinde bulunan burayı seçeyim. Şu şekilde çıktı almanız olur. Bunu size U-Asset olarak zaten atacağım, videonun altında bulacak. Bu şekilde çıktı anında daha sonra projenizi bunu import edip tekrar bunları e, önceden hazırladığınız Asetleri kullanabilirsiniz. E, bu videosu şimdilik bu kadar olsun. En kısa, hani en basit anlamda e, bir hiyerarşi oluşturmayı Aset Content Browser'da. Hani görmüş olalım, e, videolar devam edecek zaten.